Merhabalar, değerli seyirciler, sevgili dostlar ve kıymetli meslektaşlar. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programına ve Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Merhaba Fulya Hanım hocam. siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür Aile, ederim. Aile Evlilik ilişki Danışmanı olarak sefalar getirdiniz. Bakalım bugün dağarcığınızda bizlere takdim etmek istediğiniz hangi konular var? Bugün evlilik aşamasını konuşalım istedim. Nişanlılık, sözlülük, daha sonrasında evlilik ve hamilelik dönemini, kayınvalide gelin ilişkilerini, tamam. burada damadın dengesini tamam. gibi meseleleri hayata dair kısacası aslında. Bir konuşalım aslında. bakalım aslında her gün işin içindeyiz. Peki sözlülük döneminde yani... Neye dikkat edilmeli? Aileler neye dikkat edebilir? Erkek tarafı erkek neye dikkat edebilir? Bayan neye dikkat edebilir? Sonuçta bir uyum halinde hareket edilirse söz çok önemli bir adım. Aslında bunu sözlülük aşamasından önceki aşamada kararını vermeliyiz net bir şekilde. Yani flört aşamasında karşımızdaki kişiyle neden evlilik? Cem kararıyla doğru orantılı. Yani annelerimiz, geleneklerimiz, görneklerimiz aslında uyumlu mu? Aile yapılarımız uyumlu mu? Kültürel ee, yaşamış olduğumuz, edinmiş olduğumuz hayat tecrübelerimiz uyumlu mu? E, bütün bunların uyumu oluştuktan sonra sözlük nişanlık aşamasını çok rahat atlatıyoruz zaten. Çünkü burada beklentiler doğru orantıda gelişiyor. Yani ee, kişinin sosyal statüsü diğer kişiyle hemen hemen denkse zaten beklentiler de o noktada gelişiyor. Yani e, normal herhangi bir inşaat işçisiyle evlenirken at yat kat istemek ne kadar mantıksızsa. E, dolayısıyla e, farklı statüdeki birisinden beklentilerimiz bu doğrultuda mantık çerçevesine oturuyor. Evet. Yani diğer programda söylediğimiz gibi beklentinin dozajı ve ayarı iyi olmalı. Kimden ne isteyeceğini bilmek gerekiyor. Ne istemeyeceğini bu çok daha önemli e, bilmek ve ona göre davranmak gerekiyor. E, kim e, ne verebilecekse, hani borç harçla değil de benim mevcut maddi, manevi iş şartlarım, konjektürüm, aile hayatım, yetişme tarzım, kültürlerim bu. Kültürler aynıysa e, o zaman tadını çıkartın. Kültürler farklıysa kültürel çatışmaya girmeden... Farklılıkları bir gök kuşağı gibi zenginlik kabul ederek yine tadını çıkartın, yine göbek atın, yine sevinin çünkü farklı bir kültürün anne ve örf adetleri. Hatta yemekleriyle tanışacaksın. E e o zaman öyle değil mi hocam? Değil mi? Yani biz doğudan kız alıp verirken hep aynı topraklardan evlenmiyoruz. Yani Kuzeydeki, güneydekiyle, doğudaki, batıdakiyle evlenmiyor mu? Ve uzun mutlu evlilikleri sürmüyor mu? Yani kısaca zıt karakterlerin de evliliği mümkün. Ama daha çok aynı karakterlerin, aynı kültürlerin Aynı eğitimleri almış kişilerin uyumu daha kolay oluyor. Peki nişanlılık döneminde neye dikkat etmek gerekiyor? Yani orada sözde de gerçi yüzük takılıyor ama nişanlılık daha bir ciddiyet arz eden bir durum. Bazen söz ve nişan da beraber olabiliyor. Onda püf nokta nedir veya ne yapılabilir? Daha iyi kalitesi sözlülüğü veya nişanlılığın özellikle... Nasıl arttırılabilir size göre? Özellikle bir bayan gözüyle bayanlara söyleyeceğiniz çok şey vardır. Evet burada bir üst takıl oluşturmakta fayda var. Aslında objektif olabilmekte kendimizi ve ilişkimizi dışarıdan görebilmekte bir fayda var. Yani bu kişiyle bir ömür geçer mi? Bu kişiyle eğlenceli güzel bir ömür geçer mi? Ee, yoksa zorun sosyal zorunluluklardan ya da maddi manevi zorunluluklardan hep birçok maalesef ki geçen evlilikler var. Hani mesele sadece zaman kaybetmek mi? Ee, gerçekten mutlu olabileceğim bir şeyin içerisinde var ol oluyor muyum? Ee, her anlamda ailesine girdiğimde aileme girdiğinde beraber bir aile oluşturduğumuzda. Ee, bu kritik noktalardaki aslında davranış şekilleri ne, bana karşı tutumu ne, ee, biraz politik olabiliyor mu anneyle, e, benim aramdaki e, bir tampon bölge oluşturabiliyor mu, buradaki tutumu ne, burada bir problem yaratacak unsurlar oluşabilir mi ya da bu problemi çözebilir miyiz, farklı bakış açıları yaratabilir miyiz? Bütün bu aşamaları doğru tahlil etmek gerekiyor. Tamam. Dediğiniz gibi yeterince e, politik olmak, diplomatik olmak ve psikolojik bir dil kullanmak birçok sorunu ortak akılla hareket edip sonra üst akılı oluşturarak e, bir istişare halinde birçok sorun çözülür. E, yani hep e, kayınvalidelerin, kayınbabaların veya erkek tarafının, kız tarafının değil hepinizin, hepimizin cümbür cemaat hareket edebileceği ve memnun olabileceği bir e, yol izlemek e, diplomatik, psikolojik ve politik dillerle bu mümkün. Peki evliliğe nasıl başlanmalı? Mı? Yani nasıl olabilir? Evlilik teklifi e, hani birçok yolu var ama psikolojik dil nasıl olabilir acaba? Hiç bunu düşünen olmadı. Daha çok görsel şölenler vesaire işte mekanlar oldu. Yani evlilik Teklifini yapacak genellikle erkek tarafı oluyor. Hani yüzde virgül yani. Nasıl bir psikolojik dil kullanabilir acaba? Burada kişinin özgüveni aslında çok önemli. Yani e, özgüvenli bir tavır sergilediğinde net olduğunda e, verdiği sözleri adım adım gerçekleştirdiğini karşı tarafa gösterdiğinde zaten aslında beklenen bir şey teklif ediliyor. Yani sadece benimle bir ömür yaşar mısın gibi daha önceki benimle geçirdiğin zamanlara göre geçirdiğimiz zamanlara göre düşündüm ki bir ömür bir yastıkla kocayabiliriz biz bir yastıkla güzel aileler kurabiliriz gibi şey yapabilir peki bu bir yastık olayı nedir? Biliyorsunuz aslında bizim geleneklerimizde var olan e, bir e, uygulama. Ben de çok motif. <gülüyor> çok sevdiğim bir motiftir. Evet. Yani orada aslında bir bütünü temsil ediyor. bir olabilir olabilme, biz olabilme. Evet. Sen yani sen ve ben'i oluştururken o bizi oluşturabilme. İşte yani sen de bir kişisin, ben de bir kişiyim. Evet e, belli yaşantılardan geldik, belli alışkanlıklara sahibiz. belli ki belki farklı kültürler ve farklı alışkanlıklar bunlar. Ama işte biz burada birleşebiliyoruz. Bir olabiliyoruzun anlamı. O evet. bence çok değerli bir motif. Bir temenni ve duanın da işareti. Diyelim ki iki yıl sonra, üç yıl sonra o yastık kalkıyor. Bazen bayanlar ayrı ayrı yastıklar da koyunca erkek eyvah. Benden ayrılıyor mu kafasında ayrı bir plan var mı niye bir yastığımız yok diye endişe ediyor. Bunun anlamı nedir peki kadın niye öyle bir şey yapıyor olabilir? Beklentileri karşılanmıyorsa aslında bir tavır alabiliyor kadın. Erkek için de söz konusu aslında bu. Hı. Burada da yine baştan dürüst olmamakla ilgili bir takım sıkıntılar var sanıyorum. Ya da e, o anda öyle hissediyor olabilir o aşkla o istekle e, o gerçekleştirme olan arzusuyla da belki gerçekten onları yapabilir yani uçacağını kaçacağını da hissediyor olabilir. Hani biraz da empatik bakmamız lazım bu duruma. Hani bana bunları bunları söyledi ama şimdi hiçbirisi yok derken ki o psikoloji hani tarihte de var ya savaşı zaman ve koşullarıyla her şeyi zaman ve koşullarıyla değerlendirmek. Dolayısıyla ilişkilerimizdeki tarihte de böyle. Yani koşullarıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Anladım. O noktada beklentiler karşılanmadığını hisseden kadın ya da erkek işte bir guard almaya kalkabiliyor. Burada bunu yapacağımız aslında, bunu konuşmak, farklı bir açıdan bakabilmek olaya, farklı bir şekilde çözmeye çalışmak da olabilir. Yani yapabilimiz beklentimiz gerçeklerle ne kadar uyumluydu? Bizim o anki durumumuzla şu anki durumumuz arasındaki farklar neler? Hala yapabilme şansımız var mı? Bunun için neler yapabiliriz? Yani biz seninle dünya turuna çıkacaktık ve öyle bir anlaşmamız vardı ama bunun için o zaman para mı biriktirmeliyiz acaba? Aslında beynimize neler olsa neler yapsak kimden yardım alsak e, ne gibi katkılar ne gibi planlamalar yapsak da bu yaşanır ortaya çıkar. Ne kadar yaşanacağı veya yaşanamayacağı aslında bu çok zor da değil. Bence zaman zaman bir yastık olmalı yastık olayına tekrar dönecek olursak, zaman zaman da ayrı yastıklarda, ayrı yataklarda demiyorum, uyuyabiliriz. Bunun anlamı şu, bireyselliğimizi de hatırlatmamız, bir birey olduğumuzu karşı cinsel hatırlatma, hatta bunu bilerek yapılabilir. Zaman zaman ayrı yastıklarda, zaman zaman bir biz olmayı, bir olmayı, Başbakanımızın da dediği gibi bir olmayı, iri olmayı ve diri olmayı unuttuğumuz zamanlarda da bir yastıkta e, uyunabilir, yaşanabilir. Çünkü o bir yastık biz olmayı hatırlatırken ayrı ayrı yastıklarda e, bir birey olduğumuzu hatırlatır diye düşünüyorum ben. Evet. Peki başka bu evliliğin ilk beş yılında beşin katlarında neden çatırdamalar oluyor? Orada sorgulamaya başlıyoruz. Verdiğimiz kararın doğruluğu, kişinin doğruluğu, işte e, bunu yüklenebileceğimizin e, bilincinin gerçekten gelişmiş olup olmadığı. E, hani davulun sesi uzaktan hoş geliyor çünkü. Evet. <gülüyor> Ama işin içine girince bir sürü sorumluluk girince, e, ev geçindirmek, işte onu yönetmek, aileyi yönetmek e, gibi sorumluluklar girince bazen. Ee, her şeyden kurtulma çabasına girebiliyor bireyler. Bu as gerçekten kurtuluş mu kaçış mı? Gerçekten asıl sorun evlilik mi, kişi mi, ee, birliktelik mi, beraberlik mi yoksa bambaşka sebepler mi? Bu bir savunma mekanizması mı? Aslında içimizde var olan hep e, bizimle beraber yaşadığını hissettiğimiz bir takım eksiklikler mi? E, bu da bu sorulara aslında dürüst yanıt vermek gerekiyor. Yani evet. e, burada kendi kendimize bu yanıtları bulamıyorsak bizler varız yardımcı olabiliriz. Her evet. açıda gerçekten evlilikte mi bir sorun var? İki kişi arasında mı gerçekte bir sorun var? Yoksa aslında var olan sorunları örtmek amacıyla mı bir evlilik gerçekleşti? Evet. E, ve bu örtü artık dar mı geliyor? Çekiştirip kapatamıyor muyuz artık bu örtüyle? Bunu doğru ortaya koymak lazım. Evet. Yani eğer sözlülük, nişanlılık, evlilik veya evliliğin herhangi bir aşamasında bireyler iletişim veya uyum veya işte birçok e, fiziksel veya sözel şiddete yönelebilecek tavırlar ve sinyaller aldıklarında hemen bir sizler gibi ilişki uzmanlarına, evlilik çift terapistlerine danışarak Check-up'lardan geçerek gerekirse bireysel kişilerin sorunları olabiliyor. Takıntılı olabiliyor veya daha sonradan depresyona girebiliyor kişi. Birçok maddi manevi kayıp yaşıyor olabilir. Bu gayet sorunlar olacak ama çözümleri sizlerde zaten var. Ve kapınızı tıklatıp sizlere müracaat edip nerede veya... Ne gibi sıkıntılar var? Belki yeni donanımlar edinmek gerekiyor olabilir. Az önce dediğiniz ve dediğimiz gibi birlikte diplomatik, politik ve psikolojik dillerde yenilenmemiz, güncellenmemiz gerekebilir. Bunu da pekala sağlamak mümkün. Peki bu eski defterleri açan bayanlara karşı bayanlar kendilerine, eşlerine, eşler, ee, erkekler, bayanlara karşı hanımına karşı ne yapmalı yani birçok eski defter açılıyor Sonuçta geçmişle ilgili birçok öfke hayal kırıklıkları birçok sebep var ki bir, bir küçük bir sorunda hemen onlar patlıyor ve daha da işin içinden çıkılmaz hal alıyor ve yangın ve alevler çocukları sarıyor geniş aileleri sokaklara taşabiliyor bunun İlk sinyalleri alındığında neler yapılabilir veya bu durumlarla nasıl baş edilebilir? Bu da aslında şu, yalnız kalma güdüsüyle e, bir evlilik gerçekleşiyorsa eski defterler açılıyor. Hmm. Biz e, gerçekten az önce bahsettiğimiz birçok e, işte kültürel uyum, sosyal uyum, işte aşık olma, e, işte doğru bir insan olma, güven verme. Duygusun ötesinde, sırf yalnız kalmamak adına birisiyle evleniyorsak, beklentimiz de dolayısıyla çok yüksek oluyor ve aslında onun bize verdiği sözleri ya da vermediği e, sinyalleri e, biz kendi kafamızdan bir şekilde oturtuyoruz. Yani evlendiğimiz kişi o olmayabiliyor. E sonra tabii o durum yatışınca bizdeki o durum yatışınca işte eski defterler açılmaya başlanıyor. Burada e, saptanması gereken Nokta bu. E, ya da tam tersi olabilir. Gerçekten karşımızdaki kişi bizi çok üzmüş, çok kırmış olabilir. Gerçekten verdiği sözleri yerine getirmemiş olabilir. Çok güvenimizi sarsmış olabilir. Çok e, sihirli bir sözcük var. Özür dilerim. Çok güzel. E, dolayısıyla bu sihirli sözcüğü kullanmaktan lütfen e, kaçınmamalıyız. Yani evet, ben e, bu noktada seni çok kırdım. Ama işte 5 sene önceki benle 5 sene önceki sen farklıydık ya da olaylara bakışım farklıydı. Haklısın şimdi durduğum düşündüğüm zaman aslında bunu yapmamam gerektiğini ben de idrak. nasıl gidebilirim bunu? Nasıl çözebiliriz bunu? Aslında bunun hani benim kendi seanslarımdan da edindiğim bir şey var. Bugünkü aklımla dünkü şunu yapmazdım diyen kişiyi mazur görmek, işte affedersin demek. Hani hakkını helal et demek, belki özür dilerim demek daha güçlü bir yol. Her iki tarafında o eskiden hata yapan kişinin veya yanlış anlayan veya birçok farklı davranan kişiyi veya yanlış yapan kişiyi paçat çat diye dövmemek lazım. Çünkü bugün daha akıllanmış. E bugünkü akıl dün onda. Fikir onda yoksa gidip dövmemek lazım. Demek ki o akılsızlıklar, fikirsizlikler veya yanlışlar yoluyla bir şey öğrenmiş ve bugün keşke yapmasaydım diyor. Keşke üzmeseydim diyor ve bunun da dediğiniz gibi özrü ve samimiyeti yerindeyse özellikle bayanlar erkeklerini affedebilir. o Geçmişi kapatıp bugünün mevcut sorununu konuşabilir. Kişiliğine saldırmayabilir. Söz meclisten dışarı bir erkeğe şerefsiz dediğinde veya sen erkek misin dediğinde veya erkek eşine sen hanım mısın veya sen çok e, affedersin karı mısın diye konuşmaları çok incitici sonuçlara ulaşabiliyor. Zaten bu sözler ilk çıktığında bence hemen tası tarağı toplayıp nereye Ananın, babanın evine değil uzmanın odasına e, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı merkezine gitmek lazım. Hemen derhal randevu alıp ben karıma bugün e, bu sözü söyledim, e, yanlış yaptım uzman hanım veya uzman bey ben geliyorum deyip hatta eş, e, eşini uzman ararsa bakın dün eşiniz bir yanlış yapmış çok pişman ve üzgün ve bu konuda samimi Bizim kafamızı çaldı. Siz de bir sonraki sefere bekliyoruz bile denebilir. Nasıl ki arabamızın lastiği patlayınca gidiyoruz direkt lastikçiye. Araba yolda kaldıysa hemen bir yol yardım alıyoruz. Geçen bizim böyle bir olay oldu. İki lastik birden patlamış. Oğlum arada hemen yol yardım aldık. Profesyonel biz koştuk, dayısı koştu. Bu arızaların çıktığı zamanlar aslında birbirimize jest yapmanın bir tarihi fırsatı. Burada da tam aslında konusu gelmişken onu değinmek istiyorum. Çiftler arasında e, diyalog eksikliğinden kaynaklı ya da çözüm odaklı davranamayışlarından kaynaklı e, bir taraf istiyor bir taraf istemiyor durumu söz konusu oluyor biliyorsunuz. Evet, Biz çok onu. karşılaşıyoruz bununla. Burada şöyle bir önerim var. E, her iki tarafın da e, erkeğin de kadının da bu evliliği çözmeyle ilgili uğraş Geterince e, belki çaba sarf etmesini beklememek lazım. Yani kadın istiyorsa e, kurtarma yönelik e, bir çabası varsa ya da ne yapacağım ben doğru şeyler mi yaşıyorum, doğru şeyler mi yaşatıyorum gibi kaygıları varsa kadın gelmeli. Erke, keza erkek de aynı şekilde erkek gelmeli. Yani her iki tarafı da ikna ile bazen vakit de kaybediyor olabiliriz. Bizler biliyorsunuz tek evlilik terapisi de yapıyoruz. Tabii. Öyle yöntemler öneriyoruz, öyle e, ödevler veriyoruz ki. Karşı taraf bunun farkını görmeye başlayınca bunun kötü bir şey olmadığını algılayıp iyi şeyler oluyor yani demek ki burada hani e, cadılar yok e, işte ben akıl hastası değilim tamam. demek ki delirmedim e, izlerimiyle gelebiliyor. Böyle tekil olarak aldığımız ve çift olarak biliyorsunuz çok seans yaptığımız zamanlar da oluyor. Burada lütfen iki tarafın da ikna olmasını bekleyerek vakit kaybetmeyelim. O zaman son olarak seyircilerimize yani bugün iki program birden yaptık. Yani sözlülükten, nişanlılıktan, hamilelik döneminden, evlilikten yani bütün süreçle ilgili bay ve bayanlara veya Evli çiftlerin yakınlarına bu kameramıza neler söylersiniz? Oraya bakarak buyurun söyleyebilirsiniz. Karşıdaki kameraya. Öncelikle kişi olarak kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Özgüvenimiz yerinde bir kişi ise beklentilerimizi zaten hayat e, karşılır. Dolayısıyla karşı taraftan da beklentilerimiz onun doğrultusunda oluyor. E, güven verici insanlarla ilişki kurmak. Ee, bu güvenin e, oturmasından, kalkışından, konuşmasından, verdiği sözleri yerine getirmesinden e, anlayabiliyoruz. İçgüdülerimize, duygularımıza güvendiğimiz kadar lütfen mantığımıza da güvenelim. Her ikisini doğru paralel bir şekilde kullanabilirsek, dengeli bir şekilde kullanabilirsek hayatımızda mutsuz olmamız gibi bir şey çok fazla da söz konusu olamaz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. İyi günler diliyorum. Değerli seyirciler, hepinize önümüzde güzel günler var, mübarek günler var, bayramlar var, tatiller var. Bunları fırsata çevirelim. Nereden kopacaksa orada derhal merhemler sürelim, psikolojik danışmanlıklar alalım, aile çift terapistlerine koşalım. Ama ne olur bu sıcak yuvalarımızı koruyalım. Ayrılacaksak bile uzmanlar gözetiminde ayrılıkların... E, otopsilerini çıkartarak ayrılalım derim. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yeni bir iş ve yeni bir kariyer programında kalalım. Business Channel Türk TV stüdyolarında kalın. Hepinize sevgiler selamlar.